3'er otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü aracımız 2013 model Mercedes C 180 evet arkadaşlar bu araç 274 910 motor kodlu Mercedes'in 7 ileri yeni nesil direk engeksiyonlu motoru arkadaşlar bu motoru biliyorsunuz C kasada E kasada Mercedes artık ee, bu motoru tercih ediyor ve bu motorda herhangi bir sıkıntı problemimiz artık yok Prince'in VSI 2 diy ürünü bu araca montajını yaptık ve bu araç dediğim gibi Özel bir motora sahip ve bu aracın kiti de Prince'de sadece bu araca özel bir kit olarak geliyor. Motor kodundan 274 910 motor kodlu Prince VSI 2 Di bu araca gönül rahatlığıyla montajını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu aracımızın gerek programsal yazılımı, arabanın gerekse enjektör tipi, kullandığı elektronik eki olsun bu arabada çok çok başarılı. Montajımız tamamlandı. Aracımız sabah saat 8.30-9 civarında servisimize giriş yaptı ve bu saat itibariyle aracımızın tüm yol kontrolleri, montajımız, her şey bitti. Bu aracımızda ortalamada %45 net yakıt tasarrufu ve herhangi bir performans kaybı vesaire söz konusu değil. Dediğiniz gibi özel bir motor ve özel bir kit ve prins kalitesiyle bu aracımızı %45 yakıt tasarrufuyla buradan birazdan uğurlayacağız. Tüm 274-910 motor kotlu Mercedes araçlarımızda Gönül rahatlığıyla prinsin VSI 2 Di ürünü tercih edebiliyoruz. Ve araçlarımıza bu KTG kitleri %100 uyumludur. Hiçbir sıkıntı problem olmadan e, Tacittin Bey araç sahibi bu arabayı uzun yıllar keyifle kullanacak. E, buradan da Tacittin Bey'e kazası belası sürüşler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.